Unutamadım o günleri ben Unutamadım bir sen Unutamadım o güzel göz Tükendi. Benliğimi alıp da kendimi tükettim Kaç bahar oldu, kaç gül soldu Düşerdim gözlerin kıyısından Kırılmışsan yürek acısından Bakınırsın uzağa dalmışsan Ay özlem son bulsa ama tutsak Bu beden sana tutsak Her detayın gözlerime tuzak Aradım ben seni sokak sokak Sonbaharda dökülen yapraklar Rüzgar uçursa toz konmaz Kokutmaz ellerim ellerini Sen bir dinlesen dertlerimi Yolunda kaybolun hep gençliğimi Bir görsen Sen, unutamadım o günleri ben Unutamadım biri sen Unutamadım o güzel gözleri Unutamadım, unutamadım Bilmem, unutamadım. Bilmem, unutamadım o güzel gözleri Unutamadım, unutamadım Unutamadım o günleri ben Unutamadım